Merhabalar, kıymetli dostlar. Ben Profesör Doktor Ekrem Çufa. Nasılsınız? Keyfiniz nasıl? Bizler mi nasıldız? Bizler çok iyiyiz. İnanın, sizleri böyle korona pandemi sürecinde alıp birlikte geleceğe yürümek için geldik. Sizleri 2021-2022 projelerimizde tanıştırarak neler yapacağımızı söyleyerek biraz da motive ederek. ...yolumuza devam edeceğiz. Çünkü sizler, bizler siz, bizler sizler siz... ...tek de verimli yürüyemiyoruz. O zaman gelsin projeler. En önemli proje... ...insanların biliyorsunuz hayatında... ...ömründe mutlaka bir veya iki kez... ...mutlaka sırılsıklama aşık olmak flört, sözlülük, nişanlılık dönemlerinde pek çok sorunlar yaşıyor. İşte bu dönemde ilişki uzmanlarımız ve aşk doktorlarımız sizlere kesinlikle profesyonel yardımı hazırlar. Ama online, ama yüz yüze. Varan iki nedir? Ailevi sorunlar. Hemen hemen aile bireylerinin pek çoğu aralarında sorunlar yaşıyor. İşte biz bu dönemde aile danışmanlarımızla evlilik problemlerinde, evlilik danışmanlarımızda, kariyer problemlerinde, kariyer koçlarımızda, sanatçı ve oyuncularımıza da bunu müjdelemiş olalım. Menajerlerimiz sizlere hizmet verecek. Bunlardan birisi de Elif Ocakla efendi, danışman ve koç aynı zamanda çok iyi bir menajer. E Corona mı ne oldu? Ey Corona, ey kahve Corona. ne yandan eserseniz. Surda bir gedik kaçtık Artık bizim yolumuz açık, önümüz açık, baktığımız açık. Hoşça ve dostça kalın. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.